Herkese iyi akşamlar. Normalde e, açılışlarda şöyle bir Yusuf'la selamlaşıyordum ama bu sefer Yusuf yok. Biraz geci gecikecek e, bildiğim kadarıyla. E, o gelene kadar introyu bir daha mı versek? <gülüyor> e, şöyle yapalım. Biz bu hafta e, Lab'da neler dönüyor diye bir başlığımız var. Aslında benim önerim daha çok hani e, Lab'daki ek ekipmanları tanıtıyoruz tarzında bir. Başlık katanı diyorum. Yani konu kısaca aslında e, labda kullandığımız aletlerden ara sıra bahsediyoruz, e, ama çok ayrıntılarına girmiyoruz. Tabii bahsetmediğimiz aslında aletler falan da var. İşte bu haftayı da e, labdaki ekipmanları belki tanıtarak geçirebiliriz dedik. Belki sizin merak ettiğiniz e, e, ismini duyduğunuz ekipmanlar vardır ya da hiç duymadığınız ekipmanlar vardır. Onlarla ilgili sorularınız varsa sorularınızı alacağım zaten. Ben şöyle düşündüm aslında bir sunum hazırlamıştım. Şöyle yapalım sunumu da mesela belki 15 tane falan herhalde alet var. Bir 5 tanesini falan anlatırım. Sonra eğer bir sorunuz varsa onları yanıtlamaya çalışırım. Orada gördüklerinizle ilgili soru sorabilirsiniz ya da bildiğiniz başka Sahip olduğunuz başka sorular varsa mesela onları yöneltebilirsiniz. Ben onları cevaplamaya çalışırım. Ee, o yüzden e, şimdilik yavaştan bir başlayayım diyorum. Yusuf da gelirse gelir gelmese de kısmet artık. Ee, Yasir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam introyu bir daha vermeyeceğiz peki. Şimdi nasıl yapalım? Ben aslında e, iyi görünüyor mu? Çok emin olamadım ama yani tam sunuma da geçebilirim. Tam ekrana. E, belki öyle anlatmak daha iyi olacak. E, onu bir deneyeyim. O zaman çünkü pointer'ı da kullanabiliyorum. Şimdi karşımda tabi Yusuf olmadığı için sizden de hiçbir ses gelmediği için <gülüyor> tepkileri de tam bilmiyorum ama. Ee, optik masayla e, başlayayım dedim. Liste ilk onu koydum. Ee, yani bu işlerle uğraşanlar zaten yani elbette yani ikinci sınıf fiziki öğrencileri tahminim zaten e, görmüşlerdir bunu. videolardır ne olduğunu. Bu optik masanın e, numarası ne dersiniz? Aslında e, en büyük özelliği bunun işte bu altında bulunan aslında hava bölgeleri. Bunlar işte kompresör yardımıyla hava basılıyor buralara. Bu işte masanın çok fazla kıpırdamamasını sağlıyor. Bu da aslında etrafta bu masa üzerindeki ekipmanları titretecek bir etken varsa onu aslında önlemiş oluyor. Bu niye bu kadar önemli? Çünkü Optik elemanlar bu küçük sarsıntılara bile çok duyarlı olabiliyor. En ufak bir sarsıntıda bile sizin kurduğunuz sistemde bir değişiklik meydana geliyor. İstemeyeceğiniz bir şey çünkü belki bir ışığı bir yere odaklıyorsunuz. ve Azıcık bir sallantıda odak zaten kayıyor. O kaydıktan sonra zaten belki sistemin geriye kalanı komple aslında hatalı çalışmaya başlıyor. O yüzden bu titreşimler istemediğimiz şeyler. Bunun için e, alınan en büyük önem bu tarz optik masaların kullanılması. Bir de e, şunu duymuştum aslında, hani optikle uğraşıyorsanız, bir laboratuvar kuracaksanız, e, laboratuvarı mesela yerin altında tercih ediyorsunuz, e, daha alt katlarda ya da bodrum katlarında orada daha az titreşim olur diye. Aynı zamanda dışarıdan gelen ışıkları da biraz e, önleyeceği için, alt katlara ışık ulaşmadığı için, Genelde e, alt katlar tercih ediliyor. E, bu optik masa çok ağır aslında. Mesela her yere de koyamıyorsunuz. Biz bir yere mesela alalım koyalım dediğimizde e, bunu satan firma Tokesnaf işte. <gülüyor> e, satmadı bize çünkü yerimizin uygun olmadığını söylemişti. E, Optü bir e, yer için, bir ofis için. Çünkü çok ağır olduğundan bunun aslında biraz da zemininde sağlam olması lazım. Eğer bu kriterleri sağlıyorsanız ancak getirip koyabiliyorsunuz. Ee, bu masanın bir özelliği de aslında burada çok seçiliyor bilmiyorum. Ee, üzerinde sıra sıra bir sürü delik olması. Bunlar çok özenle açılmış delikler. Ee, bunları işte e, elemanlarınızı koyup e, vidalıyorsunuz. Hem e, onları böyle daha sağlam üzerine yerleştirmiş oluyorsunuz. Hem de bu, bu delikler size aslında bir nevi rehberlik ediyor. Çünkü siz de istiyorsunuz ki ışığınız dümdüz bir yerden bir yere ulaşsın. Doğruca gitsin. Buradaki delikleri referans alıyorsunuz ve size yardımcı oluyor aslında ışığınızı düzgün bir yolda göndermeniz için. Burada Torlaps, genelde zaten bütün aletleri Torlaps versiyonlarını gösterdim ama çok çeşitli versiyonları da var. Mesela kompresörsüz olanları falan da var aslında ama onların tabii titreşim olayı biraz daha şey sıkıntılı. Onları biraz daha yani titreşimlerin çok da önemli olmadığı sistemler için falan düşünebilirsiniz. Ama genelde ciddi optik deneyler yapıyorsanız bu masa şart. Bakalım optik masanın üstüne ne koyuyoruz? Aslında bu beam splitter'dan Neredeyse her hafta bahsediyoruz. <gülüyor> o yüzden buraya koyup koymamak konusunda biraz kararsız kaldım. Bu 50'ye 50 bir beam splitter olması lazım. Her hafta bahsettiğimiz de zaten aslında bu cinsi. Burada mesela şurası geliş kısmı. Işık buradan geliyor. İki ihtimal var. Ya yansıyacak %50 ihtimalle ya da %50 ihtimalle karşıya geçecek. Bu e, tek foton için böyle tabii. E, ama mesela şöyle de diyebilirsiniz. E, tek foton değil de bir sürü foton yolladınız. Diyelim ki bin tane foton yolluyorsunuz. Bu demek oluyor ki aslında 500'ü e, yansıyıp bu tarafa geçecek. 500'ü karşıya geçecek. E, bir nevi aslında siz e, gönderdiğiniz e, ışığın aslında gücünü ikiye bölmüş de oluyorsunuz aynı zamanda. Bu iş için de kullanabilirsiniz. Ee, yine e, tek foton durumunda aslında bu e, bir Hadamard gate görevi de görüyor aslında ki e, her hafta bahsettiğimizde aslında bunu söylüyoruz bu bir bir tür Hadamard gate. Ee, başka bir e, kullanım alanı daha var aslında biz e, geçen hafta mi bahsetmedik ama şeyde herhalde bahsetmiştim e, kriptografi a, sunumunda orada. BAP modülün aslında burada rastgele ölçüm yapma olayını aslında buradaki BIMSplitter'ı sağlıyordu. Çünkü %50 ihtimalle ya buraya ya buraya yönlendirdiği için aslında siz de ölçümleri %50 ihtimalle burada, %50 ihtimalle de bu tarafta yapıyordunuz. Böyle kullanım alanları var. Bu her zaman 50-50 değil tabii. Onu da aslında daha önce söyledik ama tekrar edeyim. Bu çok değişik olabiliyor. Mesela 70-30'u var. 10'a 90'ı var. 1'e 99'u var. Çok değişik sayıları da gördüm aslında. Böyle işte hangi uygulamada kullanacağınıza göre değişik değişik versiyonları alıp setup'ınızı kurabilirsiniz. Bunu geçelim. Bunun da kardeşi var bir tane. Buna da Polarizing Beam Splitter deniyor. Bunun numarası da şu. Gelen ışık ee, polarizasyonuna göre ayrılıyor. Ee, şurada zaten göstermiş işte böyle e, hem böyle dikey hem de aslında sayfa içine doğru mesela e, ya da sayfa dışına doğru polarizasyona sahip bir ışığınız varsa, bunlar karışık geliyorsa, bu PBS bunları ayırıyor. İşte e, dikeyleri direkt geçirirken burada e, sayfa içine doğru olanları yansıtmış. Aslında diğer dim splitter'dan hani şu gösterge olması belki ayıramazsınız bile bildiğiniz sadece bir küp gibi. Burada değerler çok okunuyor bilmiyorum ama bu tabii bütün dalga boylarında çalışmıyor. Belli dalga boyu aralıkları var ancak oralarda bu istenenlerini karşılayabiliyor. O yüzden e, uygulamanıza göre hangi dalga boyunda çalışacaksanız ona göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Burada mesela visible demiş yani görünür dalga boyundaki ışıkta e, çalışan bir PBS görüyoruz. Bu yine kuantum kriptografi de aslında e, o BAP modülünde e, yine ölçüm yaparken aslında bunlardan faydalanıyorduk eğer hatırlarsanız. Geçiyorum. Bunlar zaten bilindik şeylerdi hep bahsettiğimiz için. Mesela wave Plate var. Bir keresinde bir bahsettik bundan. Ama biraz daha ayrıntılı söyleyeceğim bunu şimdi. Şimdi hep size anlatıyoruz aslında polarizasyonu. Polarizasyon neydi? Işığı bir, diyelim ki şu yönde bir ışığınız var. İşte ne bileyim bu tarafa doğru bir manyetik alan ve burada da salın yapan bir elektrik alan var. Polarizasyon, elektrik alanın aslında e, osile ettiği e, doğrultuyu gösteriyordu. Mesela burada bir dikey polarizasyona sahip bir ışık var diyebiliriz. Bu işte şöyle yaptığımda mesela, e, burada da artık yatay polarizasyon oluyor. E, bu halfway plate e, aslında e, buna e, tam böyle e, bunun üstünde bir çizik göreceksiniz. Heh, şurada. Evet. Buna dik değil de ya da bunun aynı doğrultuda değil de buna açılı bir polarizasyonda ışık yolladığınızda e, yaptığı açının e, iki katı kadar polarizasyon döndürüyor. Yani buna 45 derecelik bir açı ile açı yapan polarizasyonda bu ışık yolladığınızda bu onu 90 derece döndürüyor. Bu ne demek aslında? Siz e, dikey polarizasyon e, bunu e, bu çizgiyi e, dikeye getirdiniz diyelim ki şey pardon, bunu 45 derece koyduğunuzu düşünün e, bu çizgiyi. Dikey polarizasyona sahip bir e, ışık yolladığınızda bundan çıkarken e, yatay polarizasyonda bu ışık çıkacak. E, tam karşılığımı emin değilim çünkü o konuları çok bilmiyorum ama mesela bu bir nevi aslında sizin dikey polarizasyon diyelim ki e, sıfır e, biti olarak aldığınızı düşünün. Yataya da bir dediniz. Bu aslında bir nevi not gate gibi davranıyor. Polarizasyonuzu değiştiriyor. Aynı zamanda başka uygulamalarda da aslında kullanılabiliyor. Çünkü mesela yine bunu farklı açılarda aslında kullanıp optik gücü de kontrol edebiliyorsunuz. Onu polarizer'ları anlattığımda belki biraz daha anlaşılacak. Yine o gücü ayarlamak için de aslında bunlardan faydalanıyor sıkça. Yine gördüğünüz üzere aslında belli dalga boyu aralıklarında kullanılıyor bu. Burada anlatacağım, eklemek istediğim bir önemli şey de işte bu çizginin aslında ne manaya geldiği. Bu çizgi şurada da yazıyor aslında fast axis denilen doğrultu. Burada söylediği şey aslında Mesela e, tam bu doğrultu fast axis, buna dik olan kısıma da aslında slow ya da ordinary axis e, diyebiliriz. E, bu şu demek, e, elektrik alan e, bu doğrultudayken biraz daha hızlı osile ediyor. Buna dik olan diğer doğrultuda da daha yavaş hareket ediyor ve aslında bunların arasında o e, hız farkından dolayı bir e, faz farkı oluşuyor. Bu faz farkından dolayı aslında polarizasyon dönüyor. Buna ekleyecek başka bir şey yok. Bunu geçtim. Burada filtreler var. Filtreler aslında isminden de anlaşılacağı üzere sizin böyle çok karışık bir Diyelim ki bir sürü dalga boyuna sahip bir ışığınız var. Diyelim ki beyaz ışık hemen her dalga boyuna sahip bir ışığınız var. Ama siz onun içinde, içerisinden e, belli dalga boyunda olanı aslında atıp kurtulmak istiyorsunuz. O yüzden bu filtreleri kullanıyorsunuz. Bunlar çok çeşitli olabiliyor aslında. Hani e, Kimisi mesela belli bir dalga boyuna e, altındakileri e, mesela geçiriyor. Ona short pass deniyor. Yani. E, ya da ne bileyim, band paster var mesela belli dalga boyu aralıklarındaki ışığı geçiriyor. Ya da long paster var belli dalga boyun üzerindekileri geçiriyor. Mesela şuradaki çok böyle mavi olduğuna göre aslında e, şunu tahmin edebiliriz, bu mavi çıkmışsa fotoğrafta ya da eliniz aldığınızda da mavi gözüküyorsa bu muhtemelen short past'tir. yani kısa dalga boyunda olanları geçiriyordur ve o da işte hani görünür bölgede biraz mavi, morumsu su renkler oluyor. O yüzden siz bunu mavi görüyorsunuz. Burada da anladığım kadarıyla 1500'den sonrasını geçiriyor galiba. Bu aslında bir kızılöte filtreleme yapıyor. Filtreler de tamam. Ben şu soruları bir bakayım. Eğer bir soru varsa onu belki alabilirim. Şuradan biraz bakalım. <gülüyor> ya e, e, Tabii bak e, unuttum. Moderatörümüz bugün Ahmet değil <gülüyor> Yasir'in sorularını yansıtmıyoruz. Yasir'den bir soru almıyoruz. <gülüyor> Bu arada anlamadım Yasir. E, PPL ne dediğin neyse onu açıklarsın da. Ha mesela optik masa kaç para? Güzel soru. Ee, bunu biliyor muyum? Ee, aslında şöyle bilmiyorum. Ee, yakın zamanda e, siparişini verdiğimiz optik masa biraz tam optik masa değildi. Üzerinde başka özellikleri de vardı. O biraz pahalıydı aslında. Ya ee, yaklaşık bir yüz bin euro falan civarla. Ama tahminim e, sadece optik masa. 20-30 bin civarında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 20-30 bin Euro'ya ortalama bir optik masa alabiliyorsunuz. Beam Splinter'ın fotoelektrik olayla bir ilgisi var mı? Demiş arkadaşımız. Hayır, onunla bilgisi ilgisi yok. Fotoelektrik olayda zaten şöyle ışık geliyor. Evet. Elektronlar ışığın enerjisini soğurup aslında metalden ayrılıyorlar ve e, o e, metal aslında iyonize oluyor bir nevi ve metalden kurtulup e, tamamen serbest kalıyor. Belli bir kinetik enerjiyle devam ediyor. Aslında fotoelektrik olaydaki mesele bu. bir çok daha farklı. Çalışma mantığı ne dersiniz? Birebir tam bilmiyorum. Ama bu şeyle alakalı işte çok farklı malzemeler, farklı kırılma indislerine sahip malzemeleri bir araya böyle özel koşullarda koyduğumuzda bu şekilde davranabiliyorlar. Sorulara şöyle bir bakıyorum. Evet Yasir, moderatör ve yağ çekmek güzel fikir, evet. Ya aslında bizim de arayı iyi tutman lazım biliyor musun Yasir? Biz oynaman gerekiyor da. Neyse bakalım ben soru görmedim çok fazla. Tamam o zaman devam ediyorum. <gülüyor> herhalde anlattıklarım içerisinde en basiti bu olacak ee, iris birebir aslında e, anladığınız anlamda kullanılıyor ee, bunun burada çıkmamış sanki ama yoksa çıkmış mı şurada bir e, küçük bir kol olması lazım bunu çevirdiğinizde işte bu açılıp kapanıyor Buradaki açık halini görüyorsunuz burada kapandığı hali zaten şu kolda evet e, yerinden oynamış dikkat ederseniz bunu şöyle yaptığınızda açılıyormuş demek ki. Ya bu ne işe yarıyor? Bunu bazen ıı, ışığın mesela ıı, istediğiniz doğrultuda tam gidip gitmediğini kontrol etmek istiyorsunuz. Çünkü mesela ıı, tamam sisteminizi kurarsınız, ıı, göz kararı aslında ışığınız belli bir doğrultuda gidiyordur düzgünce. Ama bazen çok çok küçük farklar bile önemli olabiliyor. E, ışığınızın az bir şey açı yapması böyle sisteminizin düzgün çalışmamasına sebep e, olabiliyor. Bazı yerlerde mesela o 45 derece 90 dereceyi yakalamanız gerekiyor ve e, bunu yakalamak için de e, aslında e, ışığınızın düzgün gittiğinden çok emin olmanız lazım. E, öyle olduğu için e, bu aslında size biraz e, hani tam çok küçük halindeyken mesela size şeyi söylüyor hani buraya hedefleme yapabiliyorsunuz aslında. Çünkü sizin kurduğunuz buradaki işte şöyle cage var. Bunun tam ortasından geçmesini istiyorsunuz ışığın. İşte bunu ilisi çok küçülttüğünüzde tam ortasını buluyorsunuz. Eğer bunun arkasında bir ölçüm alıyorsanız ya da dedektör kartınızda bir ışık görüyorsanız emin oluyorsunuz artık ışığın buradan geçtiğinden. Çok nadiren de ışığı bloklamak için de kullanılıyor ama o çok birincil görevi de değil aslında. Genelde böyle aslında hizalama problemi için kullanılan bir şey. Ama çok faydalı hani e, ben çok fazla kullanıyorum bunu. E, bunu kullanmadan düzgünce bir e, hizalama yapmak çok çok zor. Hatta bazen işte bir tane irisiniz oluyor onu aslında siz baş komponent ilan ediyorsunuz. Onu en başındayken böyle boyunu ölçüyorsunuz ve bütün sistemi artık ona göre ayarlıyorsunuz. Mesela diyelim ki 15 cm ayarladınız optik masa üzerinde irisinizi. Bütün komponentleri ona göre ayarlarsanız bütün hepsi aslında 15 cm'e göre hizalanmış oluyor. Bunu da geçtik. Polarizer. Bunun Türkçesi var tabii kutuplayıcı galiba. Ama alışkanlık gereği işte yine Polarizer'ı kullandım. Polarizer'da böyle bir şey. Aslında baktığınızda bir cam parçası. Onda şurada çizgisini göreceksiniz aslında. Bu da yine bir size rehber olan bir çizgi. Burada çok iyi görünmüyor ama aslında T-Access ya da Transition Access yazar. Bu şu demek. E, buraya gelen ışığınız e, eğer bu doğrultuda yani dikine bir e, polarizasyona sahipse e, geçiyor. Şöylemesine. Ama eğer buna dik bir polarizasyona sahipse geçmiyor. Peki arasında ne oluyor? Arasında olunca aslında siz mesela şöyle çaprazlama polarizasyonu komponentlerini ayırabilirsiniz. İşte, e, diyelim ki buraya X dediniz, buraya Y. Onun X bileşenini bulup Y bileşenini bulabilirsiniz. O zaman şöyle bir şey oluyor. E, y bileşeni geçiyor. X bileşeni e, kalıyor yerinde. Aynı şekilde bunu aslında e, tek foton içinde düşünebilirsiniz. Tek fotonu buraya mesela 45 dereceyle gönderdiğinizde bu sefer sadece ihtimal e, kalıyor gereği. %50 ihtimalle geçebilir. %50 ihtimalle de kalabilir. Burada da zaten bir örneği var aslında. Gördüğünüz üzere buradaki geçiş doğrultusu şu şekilde. O yüzden sadece bu doğrultuda bu polarizasyona sahip ışık elde ediliyor. Ama unutmayın, burada mesela diğer komponentlerin de aslında diğer Polarizasyona sahip fotonların da aslında e, en azından şu doğrultudaki bileşenlerin geçmesi gerekiyor. Burada çok iyi tasvir edilmemiş ama e, bunu hiçbir zaman unutmamanız lazım. E, yani belki bu konuyla alakalı en çok yapılan hatalardan birisi de e, herhalde budur. E, özellikle sınavlarda falan... <gülüyor> Bununla ilgili sorularda ben hata yaptığımı hatırlıyorum. Yani üniversite giriş sınavında falan. Çok dikkate almadığım için. Her neyse. Yine e, her zaman söylediğim şey. Bunların yine bir çalışma e, dalga boyu var tabii ki. Burada çok çıkmamış. Mesela bir buçuk beş mi demiş. Çok farklı. E, yine belli dalga boylarında aslında çalışıyor. Yine uygulamanız neyse. Ona göre uygun komponenti seçmeniz gerekiyor. Geçiyorum. Geçiyorum. Burada aynayı koymadım. Yani aynayı zaten hepiniz biliyorsunuz tabii ama onun da aslında e, değişik özellikleri olabiliyor. E, mesela burada şurada bir şey görüyorsunuz. E01 diye. Bu aslında onun e, hangi dalga boyunda çalıştığını gösteriyor. E01 yanlış bilmiyorsam bu mavi mora yakın e, kısımlarda düzgün çalışan bir e, ayna çeşidi. Burada e, aynanın standı aslında daha önemli. E, siz aynanızı getirip buraya koyuyorsunuz. Tamam buradan bir ışık yansıtacaksınız ama mesela e, hani öyle bir şey ki çok küçük bir açının bile e, önemi olabiliyor. O yüzden e, tamam belki şu e, altta gördüğünüz e, postu ayarlayarak boyunu falan ayarlarsınız. iyi hoş. E, ama... Bunu azıcık bir şey döndürmek için böyle e, onu elinize e, kaba bir şekilde ayarlayamıyorsunuz. O yüzden burada işte vidamsı e, kollar var. E, bunlar işte mesela şununla oynadığınızda bu şurayı oynatacak. Aa, mesela ileri yaptığınızda ayna biraz daha böyle yere doğru bakacak. O zaman belki gelen ışık e, yere doğru e, yönlenmiş olacak. Diğer tarafta mesela burayı oynattığınızda o da sağ-sol yapacağı için belki ışığınızı sağa ya da sola biraz daha yönelmesini sağlayacak. Hani Bunlar çok önemli etkileri oluyor. Çünkü çok çok hani kesin ayarlamalar yapmanız gerekiyor ve bunlarda hani minicik bir oynama bile çok şey fark ediyor. O yüzden bunlar size çok da yardımcı oluyor aslında. Mesela buradaki bir, bir tur at döndürdüğünüzde buradaki kolu belki birkaç mikron falan oynatmış oluyorsunuz. Öyle çok fazla bir şey değil ama etkiler çok büyük olabiliyor. Bunu da bu kadar anlatayım. Yani aslında bir iki detayı daha var ama sıkıcı gelebilir. <gülüyor> o yüzden geçeceğim. Gelelim merceklere. Şimdi merceğin nesini anlatacağım size. Ee, yani bu e, fizikçiler ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta biraz daha dalıyorlar bu konuları. Hatta bazen dalmıyorlar da eğer çok bir özel ilginiz yoksa ya da bu mesleği seçmediyseniz haberinizde olmayabiliyor. Ee, burada laboratuvarda biz mercekleri kullanırken yine tabi e, ne deniyordu ya? Yakınsak, ıraksak gibi ayırabiliyoruz aslında. Ee, genelde böyle toplayıcı e, mercekler kullanıyoruz ışığı odaklamak için. Mesela bunu niye kullanabiliriz? Yani diyelim ki ışığı bir dedektörün girişine belki odaklamamız gerekecek. Ya da e, lazerden aldığımız ışığı bir fibere sokmamız lazım. Fibere e, odaklamamız gerekiyor. Bunun gibi e, değişik uygulamalarda kullanıyoruz. Hatta bazen tersi de oluyor. Mesela Tiber'den aldığınız ışık çıkışta böyle yayılırken önüne yine böyle bir e, toplayıcı mercek kullandığınızda o ışığı artık böyle yayılmasını engellemiş oluyorsunuz. Biraz da e, düz gitmesini sağlıyorsunuz. Onu da kolime etmek deniyor zaten. Bununla ilgili e, aslında çok çok fazla söylenecek şey var. Çünkü mercek dediğinizde aslında çok böyle artık ayrı bir sanat diyebilirim size. Çünkü bu mercekleri kullandığınızda aslında size bir kolaylık sağlarken, işinize yararken aynı zamanda başınıza bela da açabiliyor. Mesela bir mercek, sıradan bir mercek kullandığınızda aslında bir sürü hatayla beraber geliyor. Hatta yorumlara da yazabilirsiniz. Ben gerçekten merak ediyorum. Ben mesela çocukken kendi teleskobumu yapmaya çalışmıştım. Aranızda yapan varsa, uğraşan varsa zamanında bir söylesin onlar zaten iyi kötü biliyordur. Ben mesela tabii e, dandik bir büyüteç merceğini kullandığım için bu hatalarla çok karşılaşıyordum. E, en büyük hata e, bir defa odak uzaklığı bütün dalga boyları için aynı değil. Bu ne demek? Aslında kırmızı belki biraz e, uzakta e, odaklanırken mavi belki biraz daha yakında e, odaklanıyor. Böyle benim yaptığım gibi dandik bir mercek kullandığınızda, teleskobunuzda, bir yere baktığınızda rengi renk görüyorsunuz her yeri. Yani hoşunuza da gidebilir bilmiyorum ama aslında kötü bir şey. <gülüyor> Görüntü birbirine girmiş oluyor. Bu bir hata. Bundan kurtulmanız lazım mesela. Onun için mesela şöyle bir sistem kullanılıyor. Bu bir tablet diye isimlendiriliyor. Burada aslında iki farklı mercek var. Bunların e, odak uzaklıkları da birbirinden farklı olabiliyor ve e, malzemeler de aslında farklı. Zaten burada hafiften belirtmiş. Burada iki tane farklı türde merci e, sırt sırta verip bir tablet oluşturuyorlar ve e, aslında bunlar o e, değişik renklerin oluşturduğu etkileri bir nevi gideriyor. Birbirlerini nötrlüyor ve o yüzden aslında bütün renkleriniz aynı yerde odaklanmış oluyor. Labda sıklıkla kullandığımız aslında mercek çeşidinden birisi de bu. Ama tek bu mu? Değil aslında. Mesela tripletler var. Mesela 3 mercek falan kullanıyorsunuz. O belki başka bir hatayı gideriyor. Bunlar mesela bizim okullarda tabii öğrendiğimiz hep küresel mercekler. Ama gerçekte biraz pahalı olmasına karşın küresel olmayan mercekler de kullanabiliyorsunuz uygulamaya göre. Ve bu hatalardan kurtulmak için aslında küresel olmayan mercekler var, asferik. Onlar biraz daha pahalı olduğu için aslında bazen tercih edilmediği de oluyor. Ama çok özel uygulamalarda kaçınılmaz olarak kullanmak zorunda kalıyor insanlar. Silindirik mercekler var. Mesela orada da herhalde bir sene falan oldu. Biri bana sormuştu işte bir örneğin üzerine laser ışığı düşürülecek ama... Örnek böyle çizgi üzerinde gibi böyle yatay ama lazer ışığı yuvarlak işte bu nasıl olacak? Onu işte silindirik mercekle falan e, halletmeye çalışmıştık. Böyle uygulamalar var. Yani mercek dediğinizde zaten artık yani mercek, merceklerin içinde olduğu sistemler, e, işte dürbün teleskop sistemleri falan ayrı bir sanat. Hatta ayrı bir iş kolu e, sadece e, bu meselelerle başlıyoruz. E, Asalsan roket san da iş bulabiliyorsunuz. Sadece optik dizayn üzerine e, iş kapısı var aslında. Bir önemli özellik de aslında bunların üzerine yapılan e, kaplamalar, e, bu merceğin üzerine işte değişik e, materyalleri sürdüğünüzde e, farklı dalga boyları için e, hani o şeyi sağlıyor, e, geçirgenliği arttırabiliyor. Bu aslında neye benziyor? Hani arabaya film çekiyoruz ya biraz ona benziyor aslında. Merceğin üstünü kaplıyorsunuz ve istediğiniz dalga boyundaki ışığı çok çok daha fazla geçirirken yansımasını önlüyor. Evet merceklerle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Bunu da anlatayım. Bu grating aslında şeyi hatırlarsanız bu X ışını kırılma diye bir konu var. Ee, herhalde üniversite sınavında da dahil ediliyor bildiğim kadarıyla. Ee, ona biraz benziyor aslında. Ee, en azından formüller de benziyor. Ee, bu grating aslında bu yapıya çok benziyor. İşte bunun üzerinde bir sürü aslında girinti çıkıntı var. Ee, buraya gelen ışık bir şekilde dağılıyor. Ve e, farklı taraflara doğru farklı dalga boyundaki ışıklar dağılıyor. E, bunun da amacı bu aslında. Genel ışığı aslında dalga boylarına göre ayırmak. E, bu biraz aslında CD'yi tuttuğunuzda da buna benzer bir görüntü görürsünüz. Hani rengareniktir ya CD. Çünkü CD'nin üstü de aslında biraz böyledir o. E, oradaki malzeme aslında değişiktir böyle bir... E, bu kısmı da çok emin değilim ama herhalde amorf ya da amorf değil gibi ayrıldığı için aslında o yüzey düz olmadığı için aynı böyle giriteli çıkıntılı gibi olduğundan dolayı farklı özelliklere sahip olduğundan dolayı daha doğrusu böyle bir grating etkisi yaratıyor ve ışığınızı bir renklerine ayırıyor. Buradan... sorulara bakalım. Soru geldiyse. Şu an soru ekranını göremediğim için tabii Yasir'in neler yazdığını da bilmiyorum. Yasir neler yazmışsın ya? Yani? <gülüyor> Yasir. Yasir. <gülüyor> Tam Yasir bir sorunu cevaplamış olalım. Diffraction Grating. Ee, yani evet ama kısaca Grating de deniyor ya. Evet farklı çeşit Grating'ler de var aslında bu. Diffraction'a örnek. Maşallah Yasir'den başka bir şey yazan da yok sanki. Yasir'de ya da başka soruları cevap yetiştiriyor. O da güzel. Burada bir su içebilir miyim ya sürekli konuşunca vallahi zor. <gülüyor> tamam burada e, yani aslında sorular bekliyordum hani e, burada merak ettiklerinizle ilgili ya da e, e, Kulağınıza gelen başka şeyler. Çünkü ben e, bir 15-16 tane falan e, alet ekledim aslında. E, bunun çok fazlası da var. Belki e, önemli olan bir şey yapmamış olabilirim. Neyse e, devam edeyim o zaman. Hmm. Şimdi gratingi anlattım. O zaman monokromatöre geçebilirim. Bunun Türkçesi nedir? Çok bilmiyorum. Ee, tek renk. Tek... Ee, Valla çeviremeyeceğim. Neyse. Şimdi e, grating ışığı ayırıyor dedik. Şimdi monokromatör ne işe yarıyor? Siz mesela bir örneğinize bir uyarı yapıyorsunuz. Örneğinizden bir sürü belki ışık yansıyor olabilir. Siz bir şekilde bunları aslında tek tek ele almak isteyebilirsiniz. Tek tek belki güç ölçümü falan yapmak isteyebilirsiniz. Ya da sadece bir tanesini başka bir şeye kullanacaksınızdır. Onu e, sisteme dahil etmek istiyorsunuzdur. Yine sadece belki küçücük bir e, dalga boyu aralığında ışığı isteyebilirsiniz ki mesela o e, tek foton kaynaklarında da aslında Belki bir sürü dalga boyuna sahip e, fotonlar geliyor. Onları bir şekilde ya filtreliyorsunuz, ya da yine böyle bir monokromatöre sokup sizin sadece ihtiyacınız olanı e, alabiliyorsunuz. E, mesela e, Serkan Hoca'nın yaptığı işte aslında bir nevi e, bu yapılıyor. E, Serkan Hoca o e, kendi örneğini uyardığında e, istediği böyle çok güçlü bir yani en parlak e, bölgedeki ışığı aslında e, monokromatörden çıkartıp artık o e, kriptografi e, düzenini e, aktarıyor. Ya da yapacaksa diğer işlerde de kullanabiliyor ki biz onlardan bahsettik mi? E, G2 ölçümlerinde falan e, o işlerde kullanıyor. Her neyse e, bu monokromatörün aslında kalbi yine grating. E, buradan Işığımız her neyse bir sürü dalga boyuna sahip yoluyorsunuz. Bir e, aynadan gratinge aktarıyorsunuz. Grating ne yapıyordu? Bu ışığı, gelen ışığı e, rengine göre farklı bölgelere yansıtıyor. E, bu ayrılmış ışık buradaki aynaya e, gelip buradan yansıyarak sadece şurada küçük bir e, deliğiniz var. Buradan yansıtıyor. E, Çıkış alıyorsunuz. Diğer tarafta aslında e, soğumuş oluyorsunuz. Bunlar artık kayboluyor. Burada mesela yeşil alınmak istenmiş. O yüzden şuradaki e, ayna seferinde de unutuyorum. Çok iyi. Buradaki aynayı e, döndürerek bunun, e, bu aletin içinde motorlar oluyor. Bir, bilgisayar yardımıyla e, yeşili seçmek istediğinizi söylüyorsunuz. Ve e, buradaki ayna da ne tarafa döneceğini, ne kadar döneceğini aslında biliyor o yüzden. Programlanmış bir şekilde. Belli bir miktar dönüp yeşilin yeşili buraya getirecek şekilde ayarlıyor kendini. Sonra işte ne yapacaksınız ona göre kullanıyorsunuz. Burada ne demiş? Herhalde iyi. anladığım kadarıyla güç ölçümü falan var. Ama gayet pahalı bir alet bu arada haberiniz olsun. <gülüyor> Burada çok basit anlatmış falan ama hani elektroniği falan biraz karışık. Hatta dinleyen arkadaşlardan bazen hani elektronikle ilgili sorular falan da geliyor. Ben bu alette özellikle baktım içinde ne kullanmışlar falan diye. Bir STM32 çipini gördüm. Bir STM32 mikro denetleyicisiyle bir sistem yapmışlar. Buradaki Mesela aynaların altında aslında şeyler var. Step motorlar var. Burada da burada da hatta Gratik'te de olabilir yanlış bilmiyorsam. Buradaki step motorları STM32'nin olduğu elektronik kartla aslında kontrol ediyorlar ve o da bilgisayarla iletişim sağlıyor aslında. Yanlış bilmiyorsam buradaki çıkışları da aslında kontrol edebiliyorlar. Bunlar işte e, yine iris gibi açılıp kapanabiliyor ve e, çünkü hani dalga boyu aslında böyle e, artık e, bir nevi e, uzaysal özelliğe sahip olduğu için belki buradaki sliti böyle çok çok kısarak e, çok daha dar bir alandaki e, dalga boylarını elde edebilirsiniz. O yüzden seçme işini biraz da burası da beliriyor aslında buradaki slidin boyu. Bunu da geçelim. Şimdi fiber konusu. Fiberi zaten illaki duymuşsunuzdur. Her zaman bir muhabbeti var ama hani fiber deyince aynı mercek mevzusunda olduğu gibi aslında bu da çok ayrı bir sanat yani. Sadece fiber üzerinden bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Buradaki resimde ben olabildiğince farklı fiberleri göstermeye çalıştım. Mesela burada bir multi-mod fiber var. Burada polarize, Polarization Maintaining fiber var. Burada da bir single-mod fiber var. Bunlar ne demek açıklayayım. Ama önce mesafe fiber nasıl çalışıyor? Ondan bahsetmek daha iyi olacak. Um, üniversite fizik konuları e, tam yansımayı e, hatırlayacaksınız aslında. Buradaki gelen ışık, e, buradaki malzemelerin aslında e, kırıcılık indeks, indislerine göre e, sizin bir aslında tam yansıma yaptığınız bir e, açı var. Eğer o açıdan e, biraz daha büyük bir Sınır açısından daha büyük bir ışık yolladığınızda bu tam yansıma yapıp içeride şu yolu izleyecek. Sonra yine tam yansıma yapacak. Bir şekilde yansıya yansıya aslında bu fiber kablonun içerisinden ilerleyecek. Burada o yüzden malzeme seçimleri çok önemli oluyor. Buradaki kırıcılık indisleri aslında belirliyor buradaki açıyı. Evet. Bunun haricinde şöyle bir şey de var. Mesela buradaki şuraya core, evet core demiş zaten. Buranın mesela büyüklüğünün önemi çok önemli. Bu mesela belki ilginizi çeker söyleyeyim. Siz burada bir bu sistemi çözmeye çalıştığınızda karşınıza aslında çok değişik fonksiyonlar çıkıyor. Bessel fonksiyonları. Ee, aslında e, onlara baktığınızda e, buradaki korun kalınlığının e, önemini görüyorsunuz. O bir şekilde o denklemleri dahil oluyor ve belirleyici bir e, rolü oluyor. E, neyi belirliyor diyecekseniz e, aslında buradaki mod sayılarını belirliyor. Hani demiştim ya burada multi fiber var, burada single mod fiber var diye. E, eğer bu çok çok küçük olursa belli bir e, değerin altında. Sizin bir single mod fiberiniz oluyor. Bu da ne demek? Aslında sadece şuna benzer bir e, çıkışınız oluyor. Sadece işte bir merkezde bir ışık kaynağı böyle tek bir tane e, düzgün bir şekilde ediyorsunuz ediyorsunuz. Biz genelde zaten laboratuvarda e, bunu tercih ediyoruz. E, özellikle e, ışık kaynağı olarak kullanacaksak kaynaktan gelen ışık single mod çıksın diye aslında bir isteğimiz oluyor ki. Çünkü onu kullanarak. E, kullanması daha kolay oluyor. Ee, Bunu da mesela söylemek istediğim bir şey var. Fizik olarak ilginç bir şey. Hani e, daha önce anlatmıştık aslında. E, mesela bir kuantum vel well oluşturduğunuzda e, aslında o kuantum datta da olan şey oydu. Hani bir kuantum vel well oluşturuyorsunuz ve orada e, enerji e, seviyeleri oluşuyor. Ve aslında onları kullanarak aslında elektron bir yerden bir yere atlıyor ve ışık çıkarıyordu hatırlarsanız. Ee, orada neydi aslında? Siz elektronu bir yere bir nevi hapsediyorsunuz ve enerji seviyeleri karşınıza çıkıyor. Aynı durum atomlarda da var aslında. Ee, siz elektronu atomun içinde hapse olmuş şekilde de düşünebilirsiniz. Öyle olduğu için aslında e, hani atom içinde enerji seviyeleri var aslında. Şimdi burada da Işığı aslında bir yere hapsediyorsunuz, küçücük çok e, ince bir camın içine aslında. E, öyle olduğu için yine aslında e, enerji seviyeleri değil ama işte burada da e, modlarla karşılaşıyorsunuz. E, buradaki değişik modları e, şöyle bakın istersen işte bu single mod burada e, Buradakini bilemeyeceğim LP11 galiba Şu yazıları okuyamıyorum ama bunların hepsi birer moda karşılık geliyor işte single modda sadece bu çıktı elde ediyorsunuz. Multi modda da aslında bunların hepsinin karışımını aslında elde ediyorsunuz. Yani bu da geliyor bu da geliyor, diğerleri de geliyor ve multi modda aslında o ışık o fiberden çıkarken artık çok karman çorman bir şekilde çıkıyor. Böyle sanki her tarafa yayılmış gibi. O yüzden mesela multi mod fiberi genelde biz artık her şey bitmiş de en son dedektöre ışık göndermek için falan kullanıyoruz. Çünkü e, o aşamadan sonra e, artık ışığın ne yaptığının çok bir önemi olmuyor. Yani dedektör single moddan da gelse, multimoddan da gelse fark etmeksizin zaten bir şekilde ölçüm yapıyor. E, aralarında şöyle bir fark var. Single mod buradaki kor e, çok çok küçük olduğu için ışığı buraya e, odaklaması çok zor olabiliyor. O yüzden yani single mold e bu ışığı odaklamak büyük zorluk. Hani ben bir iki gün harcadığımı falan bilirim sırf sadece bu iş için. Bir mercek koyuyorsunuz ve onu yönlendirmeye çalışıyorsunuz falan oldukça zor. Fiberler bu şekilde ama fiberle ilgili ekleyecek olsam şunu söylemedim için maintaining fiber var. Bunun yapısı biraz daha özel. Buna da artık böyle e, belli polarizasyona sahip bir ışığı gönderebiliyorsunuz. O şekilde yollarsanız o polarizasyon bozulmadan devam ediyor ve çıkışta aynı polarizasyonu alıyorsunuz. Bunda işte e, farklı uygulamaları falan olabiliyor. Bazen e, polarizasyona dokunmadan e, ışığı fiberin içinden geçirmek istiyorsunuz. E, ne olabilir? Mesela lazer Belli polarizasyonda bir ışık üretiyor. Onu bir yere taşımanız lazım. Polarizasyonu bozmanızı o zaman PN fiberi kullanıyorsunuz. Bununla ilgili çok değişik teknolojiler falan da var. Mesela tamam bunu internet için kullanılıyor doğru. Bununla ilgili sensörler falan var. Mesela ne bileyim doğal gaz borularını korumak için, petrol borularını korumak için yine fiberi bu sefer bir nevi mikrofon gibi kullanıyorsunuz. Çünkü yanında böyle ufacık bir ses çıkardığınızda bu fiberin içinde e, bazen ışık yansıyabiliyor. Siz onun yansıma miktarını falan değiştiriyorsunuz. O da size orada mesela belki bir yeri kazdığınızı, bir ses çıkardığınızı, bir e, araç olduğunu falan orada gösterebiliyor. O yüzden e, bir sensör gibi davranıyor aslında. E, böyle uygulamaları var. Siberi de geçelim. Ha, fiberden sonra bunu anlatmak da güzel olur diye düşündüm. Bu çok sevdiğim bir alet. Yani çok bir numarası var mı? Aslında yok. Ama bu fibere ışığı göndermek büyük mesele tabii. Düzgün yapmanız gerekiyor ve fiberin temiz olması gerekiyor. Şuradaki resimde göreceğiniz üzere yani temiz diyebileceğiniz bir fiber bu. Şuradaki yapının çok bir önemi yok. Da özellikle kor bölgesinin önemi var. Oranın temiz olması lazım. E bundan nasıl emin olacaksınız? Fiberi özel bir mikroskop geliştirilmiş. E buradan bakarak fiberin ucunun temiz olup olmadığını aslında kontrol ediyorsunuz. Eğer burada bir şu parçalardan falan varsa ışığınızı oraya gönderdiğinizde belli bir miktarı yansıyacağı için güç kaybına uğrayacaksınız. Bunu istemediğiniz için fiberi temizliyorsunuz. Fiberi temizlemek için de aslında böyle özel bezler var. Fiberin ucunu oraya hafifçe sürtüp buradaki e, pisikleri yok etmeye çalışıyorsunuz. E, bu fotoğrafları da aslında biraz e, o yüzden e, koydum işte e, bu mikroskopta baktığınızda nasıl gözüküyor diye. Aa, bir Instagram'da paylaşmıştım aslında. E, e, telefondan buna benzer bir fotoğraf çekip fiber mikroskop falan bakılır diye falan <gülüyor> öyle saçma sapan bir şey söylemiştim. Böyle çok modern fal bakma yöntemleri işte. Buradaki şeylere bakıp aa falan senin üzerinden nazar var falan. Düşünülebilir. E, saçma ama geyiği yapılabilir en azından. Bakalım kaç tane daha söyleyeceğim şey var. Burada yine bir ara verip sorulara bakabilirim. Özellikle fiberle ilgili bir şeyler falan bekliyordum sorunuz olur diye ama Gelmiş mi? <Gülüyor> Gelecek mi? vericisi monokromatör. Güzel. Kim karakterlerim için anlatmışım. Hayır anlatmadım. Yani onu da düşünmüyordum aslında. Çok uğraştığım bir şey de değil aslında. Çok çok eskiden bir um, ODTÜ'de bir labda herhalde uğraşmıştım. O da nasıl geçtim? Ha, i̇şte. <gülüyor> ha, çok hatırlamıyorum. Ha, Yasir fiyatları da yazıyor. Güzel. Evet, Yusuf'a istediğiniz kadar e, söyleyebilirsiniz bu arada. Sıkıntı yok. Ee, yani haftaya e, muhabbeti olur mu? Ya da ben bir şeyler söylerim ya. arkandan şöyle dediler, böyle dediler diye. Olur yani. Böyle tek başına konuşmak da zor aslında. Çünkü sizi duymuyorum. Böyle odada tek başıma <gülüyor> anlatır gibi. <gülüyor> Yasır trollemeye devam güzel tamam ben e, devam edeyim e, zaten birkaç bir şey kaldı modülatörler e, var bunların e, çeşitleri çok farklı farklı olabiliyor. Yani işte ışık kullanıyorsunuz ama bir şekilde işte ışığı etkilemek değiştirmek isteyebilirsiniz. Onun içinde böyle bir e, elektronik bir aletle aslında ışığı manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Mesela buna en büyük örnek aslında e, elektrooptik modülatör. Aslında tam e, karşılıklık elektrooptik modülatör bu. Bu aslında ışığın e, gücünü ayarlıyor bir nevi. Burada Işığı aç, kapa, yarı açık hale getirebiliyorsunuz. Ee, bunun tam bir uygulaması var mı bunun gibi bilmiyorum ama mesela e, karşıda siz gücü ölçerek aslında e, buradan bir sinyal e, yollayarak iletişim kurabilirsiniz aslında. Ee, ne bileyim e, ışık açık olduğunda bir olmadığında sıfır yarı değerler için başka bir şey atayabilirsiniz. Bu nasıl çalışıyor? Aslında bu biraz wayplate'e çok benziyor aslında. Ama bir nevi aslında voltajda kontrol edebildiğiniz bir plate bu. Burada girişe bir polarizer koyup önce ışığınızı hazırlıyorsunuz belli bir polarizasyonda. Ve şuradaki elektro elektrodlar yardımıyla bir voltaj uyguluyorsunuz. Buradaki kristal genelde özel bir kristal oluyor. Yasir kesin yazar şimdi. ismini tam hatırlayamayacağım. Litium Niobite gibi bir ismi olması lazım. En başta gelen örneklerden biri o. O işte buradaki voltajı uyguladığınız için bir elektrik alan oluşuyor aslında. Bu o elektrik alan aslında bu doğrultuda sizin kırıcılık indisinizi değiştiriyor. Aynı V-Plate'de olduğu gibi. V-Plate'de de kırıcılık indisi bir doğrultuda diğerinden az bir şey daha farklı olduğu için aslında polarizasyonu döndürüyor. Ya da bileşenler arasında bir faz farkına sebebiyet veriyor. Burası da tamamen aynı hikaye. Ve polarizasyonu değiştirdiğiniz için artık çıkıştaki polarizer'a mesela sıfır volt uygularsanız buradaki polarizasyon direkt karşıya geçeceği için burada hiçbir soğurma olmayacak direkt maksimum ışığı alacaksınız. Ama mesela bunu e, polarizasyonu az bir şey değiştirdiğinizi düşünün mesela 45 derece gelecek şekilde o zaman karşı tarafa e, yarı güçte bir e, ışık geçecektir. 90 derece yaparsanız karşıya hiç geçmeyecektir. Bu şekilde voltajla oynayarak aslında ışığın gücünü değiştirmiş oluyorsunuz. Ama sadece bu mu? Sadece bu değil. Mesela burada da çok meşhur bir tane daha var. Bu genelde fiber, fiber takılı şekilde kullanılan bir modülatör. Buna Mahzender deniyor. Genelde MZI şeklinde görürsünüz. Buradaki numara da aslında aşağı yukarı aynı. Buraya gelen ışık bir koldan önce ikiye ayrılıyor yarı yarıya. Buradaki attan gelen ışığa hiç dokunmadan direkt karşıya geçiriyorsunuz ama diğer taraftan diğer koldan geçen ışığı birazcık değiştiriyorsunuz. Ona bir burada voltaj uygulayarak küçük bir faz farkı yaratıyorsunuz. Yine indisi değiştirerek. E ne oluyor? Bu kollar birleştiğinde artık bu iki kol arasında bir faz farkı oluşuyor. Ve e, bunlar artık e, aynı e, fazda olmadığı için aralarında bir girişim oluyor aslında. girişim hatırlarsınız zaten. Orada da yine mesele neydi? Arada bir faz farkının olmasıydı. E, yani bunu öyle bir ayarlayabilirsiniz ki burada e, tamamen birbirini sönümleyen bir girişim olur. O yüzden hiç karşıya ışık geçmez. Ya da öyle bir ayarlarsınız ki işte maksimum ya da onun aradaki değerleri alacak şekilde bir ışık çıktısı alabilirsiniz. Bunları anlatıyorum bu arada. Bunlar hani şey, hani çok yüksek frekanslarda falan çalışıyor. Yani şurada da göreceğiniz üzere arif in diyor hani megahertz seviyelerinde falan çalışıyor. Yanlış bilmiyorsam bu 200 megahertz'te. Bunlar cige falan çıktığı da olabiliyor aslında. Ee, o yüzden hani böyle çok hızlı bir şekilde e, ışığı manipüle edebiliyorsunuz. Buraya örneğini koymuş muyum? Bu, bu hangisi? Bu akustik modülatör. Onu burada anlatacağım Buradaki muhabbette şu, burada da yine aslında bir aç-kapa durumu yine oluyor. Evet. E, ama burada asıl mesele e, sizin Işıkta hep böyle bir dalga boyundan bahsediyoruz ama e, tabii e, aynı şekilde frekansı da var. E, zaten mesela e, görünür dalga boyu için ışığın frekansını bulduğunuzda işte bilmem kaç terahertz falan çıkıyor. Yani, siz buradaki kristali kullanarak aslında onu e, titreştirerek e, bir şekilde yani aslında sesle e, yaparmış gibi kristali burada titreştiriyorsunuz ve ışık geçerken buradan ışığın frekansıyla az bir şey oynuyorsunuz. Işığın frekansı değişiyor. Ve işte bilmem kaç terahertz galiba yeşil için 193'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam 193 terahertz artı mesela 200-300 megahertzlik bir şey daha ekleyebiliyorsunuz e, çıkan ışığınıza. Bu sizin ne işinize yarıyor? Ee, bazen ya işte burada ışığın frekansıyla az bir şey oynuyorsunuz ama e, başka bir yerde ışığı ayırıp e, oynanmamış frekansıyla buradaki frekansı birleştirdiğinizde o aralarında bir sönümleme olduğunda e, buradaki değişen frekansın size bir faydası oluyor aslında. Yani bir nevi e, bazı bilgileri çok yüksek frekanslardan e, düşük frekansları alıyorsunuz. Yani burada mesela e, 193 terahertz dedim mesela e, orada bir e, iletişim varken ya orada bir bilgi varken onu birkaç yüz e, megahertz e indiriyorsunuz. Ve sizin e, aslında aletleriniz ancak oradaki etkiyi ölçebiliyor. Çünkü terahertz bazında ölçümü yapabilen bir alet benim bildiğim kadarıyla yok. Bunda işte öyle bir etkisi oluyor. Tabii bu çok daha karışık bir sistem. Yani bunda ilgili söyleyebileceklerim ancak bu kadar. Ama yani ismini duymuş olmanız bile bence yeterli. Yani Bunu da eğer takip ediyorsanız bir iki yerde uygulamasını görebilirsiniz. E, moderatörler bu kadar mı? Farklı çeşitleri de var ama temel olarak aslında e, bu kadar. Burada e, Yusuf bunu bir yere paylaşmıştı aslında. Böyle dedektör e, kartları da kullanılıyor çok sıklıkla. E, çünkü mesela labda biz genelde aslında e, infrared dalga boyunda çalışıyoruz. E, haliyle ışık gözükmüyor uğraştığımız ışık. Biz e, kontrol ederken ışık nerede, nereye odaklanmış falan diye buradaki kartlardan faydalanıyoruz. Buraya zaten şu mesela bizim labda olan versiyonu şu an tam göremiyorum ama işte neredeyse bir mikron ya da bir nano bin nanometre civarında maksimuma sahip bir dedektör kart yani yakın kızıl aslında bir ışık varsa sizin gözünüz normalde görmüyor ama buraya çarptığında işte böyle sarımtırak tırak ya da kırmızımsı bir şekilde yansıyor. Siz de orada ışık olduğunu anlıyorsunuz. Bununla ilgili gıcık olan şey ışığı hafiften bir dağıtması. O yüzden bunun farklı versiyonları da var. Mesela bu biraz daha ışığı yansıtmıyor ama çok da parlak değil bu sefer. Bunun gibi işte farklı dalga boylarında farklı özelliklere sahip kartları kullanıyoruz. Burada da hemen zaten bir örnek var. İşte normalde görülemeyecek da farklı görünecek bir şey. Burada daha net seçebiliyorsunuz. Ee, ucuz mu? Yani fiyatlar aslında saçma. Hatta bazen porlapsis için para tuzağı falan diyoruz. İşte onu deme sebeplerimizden biri de aslında bu kartlar. Yani fiyatları biraz yüksek olabiliyor. Hatta o şeyi de gösterdim. İşte o ayna standı da aslında. Yani böyle ne bileyim. Üretseniz üretebileceğiniz şeyler aslında ama bir ayna standına 30 euro 50 euro falan e, istedikleri oluyor. Gelelim. E, bu da ilginç bir adet aslında. Nasıl çalıştığını da tam ben anlamış değilim. Daha önce kullandım ama yapısını tam bilmiyorum. E, e, circulator bunun elektronik versiyonları da varmış. E, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Siz buradan ışık yolladınız. Buraya gelen ışık, bu koldan gelen ışık ikinci kola geçiyor. Ama mesela ikinci koldan bir ışık gelirse üçüncü kola geçiyor. Böyle bir birbirinin böyle alternatifi gibi aslında farklı koldan gelir ışık, farklı koldan çıkıyor. Bunun değişik değişik uygulamaları var ama mesela buradaki gösterilen örneği anlatayım ben size. Burada dört farklı dalga boyuna sahip ışığımız var. Siz aslında sadece kırmızı geçin istiyorsunuz buradan. Hepsini buradan yolluyorsunuz port 1'den ve port 2'den bunlar çıkıyor. Yalnız burada bir FPG komponenti var. Bu aslında öyle bir şey ki sadece bu çok böyle ki nasıl söyleyeyim özenle ayarlanmış bir komponent bu. Sadece Kırmızıyı yansıtıyor, diğerlerini geçiriyor. O yüzden burada e, diğer istemediğiniz 3 dalga boyunu bu kola aktarırken ya atıyorsunuz ya da belki başka bir yerde de kullanabilirsiniz. E, bunları atarken kırmızıyı yansıtıyor. Kırmızı da buradan geldiği için aslında 2'den e, gelen 3'e devam ettiği için buradan kırmızı dalga boyunu da ışığınızı elde ediyorsunuz. Böyle çok kullanışlı bir şey Başka yerlerde de işe yarıyor. Ee, mesela yine polarizasyonu ayarlamak için falan o e, mahzenleri sadece bir kolunu kullanarak belki e, polarizasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Öyle uygulamaları falan da var. Ee, yani o yüzden e, optik dünyasında karşınıza çıkabilecek şeylerden birisi. Hatta ben Galiba Rocketson'a gittiğimde sormuşlardı bunu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani karşınıza çıkabiliyor. Bakalım bu kadar mıydı? Devam var mıydı? Heh, tamam. Bu sonuncu galiba. Burada da Rotation Stage var. Ee, burada ne var? Şu bölgede bir motorunuz var. Genelde Step Motor oluyor bu. burada Step Motor diyorum ama Step Motor ne diye soracak olursanız aslında bu e, aslında e, dönerken sürekli dönmüyor da e, belli adımlarda dönüş yapıyor. 1, 2, 3 gibi böyle tık tık tık, tık dönem bir motor bu. Bu da işte sizin aslında o dönüşü kesin bilmenizi sağlıyor. Çünkü motora diyebiliyorsunuz ki işte 5 adım dönüş yap, 10 adım dönüş yap. Bunları ayarlayabildiğiniz için aslında çok böyle keskin bir şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Buradaki step motor bir şekilde e, dişilerle, çarklarla falan e, buradaki dönen mekanizmaya bağlı. Şöyle e, biraz daha net gözüküyor. E, i̇şte motorun kaç adım dönmesini istiyorsanız bunun bir programı oluyor genelde bilgisayardan ayarlıyorsunuz. E, buraya koyduğunuz komponent değişebiliyor mesela bir polarizer koyabilirsiniz, e, halfway plate koyabilirsiniz başka bu işte açıdan etkilenecek herhangi bir e, komponenti buraya koyup çok böyle keskin bir şekilde aslında e, açısını ayarlayabilirsiniz. Hatta bazen şey yapılır, Serkan Hocan'ın labında da vardı, e, power'ı bazen değiştirmeniz gerekiyor. Onu nasıl yapacaksınız? Aslında bir half ve plate koyabilirsiniz mesela rotation stage'e ve onu e, yazdığınız programa göre her 5 saniyede işte 1 derece ya da 5 derece, 10 derece çevir diyerekten farklı farklı güç, ışık gücü için aslında ölçümler yapabiliyorsunuz. O yüzden bu çok faydalı bir şey. Laplarda sıklıkla kullanılan bir şey. Biraz bir şey de tuzlu bir şey aslında. Herhalde 1000-1500 euro civarında olması lazım fiyatının. Ama çok çok kullanışlı. Evet galiba son anlatacağım şey buydu diyecektim ama evet sonucusu bu elbette powermetre. Ee, güç ölçer mi diyeceğiz? <gülüyor> güç ölçer. Ee, bu da çok aslında yapısı basit ee, bir nevi. E, hani Fotoelektrik etkiye çok benziyor aslında. Ee, i̇şte genelde burada bir e, yanlış bilmiyorsam fotodiyot da olabilir. Öyle bir yapar ya da bir PN Junction. Bunun üzerine gelen ışık sayesinde belli bir miktar akım üretiyor. Ve e, o bilgiyi bu koldan alarak buraya iletiyorsunuz. Burada da e, oradan gelen akıma ya da voltaja göre aslında bir şekilde kalibre edilmiş oluyor bunlar zaten. Size ne kadar optik güç geldiğini söylüyor. Bir sürü e, ayar olabiliyor üstünde. Ne bileyim e, farklı e, renklerde ölçüm yapabiliyorsunuz dalga boyunu seçmeniz gerekiyor. Buradan görmek istemiyorsanız mesela bilgisayara bağlıyorsunuz, bilgisayardan görebiliyorsunuz ya da bilgisayara kayıt alabiliyorsunuz. Öyle özellikleri falan var. Farklı çeşitleri var işte ne bileyim bu şekil. Böyle olanı var. Mesela şu var burada. Bu mesela biraz daha değişik. Şöyle değişik. Çok küçük Güçteki ışıkları da ölçebiliyorsunuz. Çok yüksek güçteki ışıkları da ölçebiliyorsunuz. Bunun böyle üzerinde bir ayırı var. Ee, mesela buradaki versiyonunda da ne var? Ee, buraya bu komponenti takarak aslında fiberden gelen e, gücü de ölçebiliyorsunuz. Burada hep e, free space ölçüm yapmanız gerekirken burada fiberdeki gücü de ölçebiliyorsunuz. Yine e, şurada gördüğünüz üzere aslında e, özellikleri var. İşte yine USB'de yi ile bilgisayara bağlayıp e, programlayabilirsiniz. Farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Bunun fiyatını hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. E, ama diğer aletlerle kıyasladığında o kadar pahalı değildi aslında. İlginç bir şekilde. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam bu artık kesinlikle sonuncusu olması lazım. Evet. Size anlatacağım aslında e, ekipmanlar bu kadar. Sizin sorularınız varsa anlatırken e, şundan da bahset ya da merak ettiğiniz bir ekipman varsa onu da sorabilirsiniz. Yusuf'u merak ediyorsunuz. ya Yusuf'un gelmesini ben de bekliyordum ama e, gelmedi. Yasir bu söylediğini ben de bilmiyorum ya. Ama anladığım kadarıyla şey periyodik olduğuna göre <gülüyor> yani grating gibi bir yapısı olduğu falan düşünüyorum ama ben bilmiyorum. CSGoye demiş. Güzel. Güzel. dedektör kartları nasıl söylemişsin 25 liraya Ben biraz daha pahalı hatırlıyorum. Bugün hiç soru sormuyorsunuz. He. Evet. Soru çok gelmedi. Yani şöyle hani bu programın amacı biraz da şeydi hani sürekli konuşurken işte bahsi geçiyor aslında bunların. Hani eğer bilmiyorsanız biz bir bahsetmiş olalım. İşte biraz daha tanışıklığınız olur. Belki gelecekte anlatırken bu da oydu falan gibi bir hatırlarsanız da o da tabii faydanız olur ya da ilginizi çeken bir şeyler olur ya da en kötüsünden belki bir gün bu işlerle ilgili uğraşırken hani buradan gördüğünüz bir şey ama ben bunu biliyordum falan tarzında bir şey gelirse aklınızda bizim için ne mutlu sonrasında yine başka yerlerde aslında başka şeylerden de bahsedebiliriz çünkü mesela ben lazeri aslında koymak istemiştim ama lazer öyle bir şey ki yani bence sadece lazer üzerinden bir programda yapabiliriz. E, o kadar uzun e, sürebilecek bir konu. Çok detayları var. Anlatan anlatmamız. E, aslında bunda bir konuşacağım belki Yusuf da size e, lazer anlatabiliriz. Çünkü yani, Optik Lab'ı lazersiz olmuyor zaten. Um, aynen. Aynen. Ama <gülüyor> krayojenik şeyleri falan anlatalım biraz. Krayojenik onu da daha önce söylemiştik aslında. Onu da herhalde ayrı bir şekilde anlatacağız. Mesela ben o konuya çok ilgi duymuyorum. Benim işim de çok onunla alakalı değil ama Yusuf uğraşıyor aslında. Ee, onunla ilgili de bir program yapılabilir. Ee, çok böyle detaylı ya da lazerle birleştirip bir şekilde anlatabiliriz aslında. Tamam. Tamam. Ee sorunuz yok galiba. Zaten aslında toplam sürede bu kadar olur diye düşünmüştüm. O zaman kapatalım. Yusuf da gelmedi zaten. Onun hesabını haftaya sorarız. Buraşıyor, <gülüyor> evet. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta bir konumuz olur mu? Şu an tam kestiremiyorum ama olmadı. Bu lazer meselesini belki ele alabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.